Bu videoda, kalem pillerimizi pil yuvasına takıyoruz. Pilin eksi kutbu yaylı tarafa, artı kutbuysa düz tarafa geliyor. Böylece robotu yaparken pil yuvasının yerinden oynamasını biraz olsun önleyebileceğiz. Çünkü piller yuvaya bir ağırlık uygulayacak. Ayrıca bu sayede devreleri de test edebileceğiz. Ve tabi zamanı gelince, robotun çalışması için gereken enerjiyi de bu piller sağlayacak. Pilleri taktığımıza göre, artık devreden akım geçebilir. O yüzden kablo uçlarını birbirinden ayrı tutmamız lazım ki, kısa devre yapmasınlar. Şimdi, kırmızı ve siyah kabloların çıktığı köşelere birer damla sıcak silikon uyguluyoruz. Bu damlaların çapı yaklaşık birer santimetre olmalı. Tek kutuplu, çift yönlü anahtarlarımızı alıp, birbirleriyle 90 derece açı yapacak şekilde pil yuvasına yapıştırıyoruz. Tek kutuplu, çift yönlü anahtarların altındaki kontakların birbiriyle temas etmesi lazım. Yani iç tarafta kalan kontakların. Evet, artık ikinci adıma geçebiliriz.